Herkese merhaba sevdiğim, saydığım can dostlarım, ben Cem Kervan, bu hafta Nur'da gezelim adı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Nur nedir? Aydınlık, ışık, tabi manevi anlamda, manevi, ruhsal, ilahi, semavi, ilahi bir ışıktan bahsediyoruz. Hakkın ışığı tabi, Hakkın aşkı, Hakkın ışığı. İne İsa ruhullahın sözlerinden esinlendim. Ee, halk ona ilginç bir soru sordular. Halk İsa'ya şunu sordu. Biz Tevrat'tan anladık ki Mesih her daim yaşayacak. Nasıl oluyor da insanoğlu kaldırılacaktır diyorsun? Hem kimmiş bu insanoğlu dediğin? İsa şöyle cevap verdi. Nur ancak kısa bir süre daha aranızda parlayacak. Nur daha varken nurda yürüyün ki karanlık sizi gafil avlamasın. Karanlıkta yürüyen kişiler nereye gittiklerini göremezler. Nur daha aranızdayken, o nura iman edin ki, nur çocukları olasınız. İsa bunları söyledikten sonra oradan ayrılıp sır oldu. Şimdi nur derken kendisinden bahsediyor. Dünyanın ışığı kendisiydi. Hala da öyle. Dünyanın ışığı, dünyanın aydınlığı o. Evet ve İsa Ruhullah'ın sözlerinden esinlendim. Böyle bir değiş ortaya çıktı. İnşallah beğenirsiniz. <gülüyor> Nur aramızda az daha kalacak Nur daha bizdeyken nurda gezelim Nur aramızda az daha kalacak Nur daha bizdeyken nurda gezelim Dan Sonra etraf kapkara olacak Karanlık basmadan nurda gezelim Sonra etraf kapkara olacak Karanlık basmadan nurda gezelim Burada gezelim, aydın olalım Karanlık gelmeden nura gelelim Nurda gezelim, aydın olalım Karanlık basmadan nura gelelim Karanlıkta gezen bilmeden gezer Kaybolursa bile hep devam eder Karanlıkta gezen bilmeden gezer Kaybolursa bile hep devam eder Avare dolaşır gaflete gezer Karanlık basmadan o da gezelim Hare dolaşır gaflete gezer Karanlık basmadan burada gezelim burada gezelim aydın olalım karanlık gelmeden nura gelelim burada gezerim aydın olalım karanlık basmadan nura gelirim Kervanım bizdeken nur'a güvenin Gündüz iken gerçek nur'a inanın Kervanım bizdeken nur'a güvenin Gündüz iken gerçek nur'a inanın Kendece nurun erenleri yolun Karanlık basmadan nur'da gezerim Derece nurun erenleri yolun, karanlık basmadan nurda gezelim. Nurda gezelim, aydın olalım, karanlık gelmeden nura gelelim. Nurda gezelim, aydın olalım, karanlık basmadan nura gelelim. Evet inşallah şimdiden siz de nurda geziyorsunuz, nurda yürüyorsunuz, ışıkta, aydınlıkta yürüyorsunuz. Karanlık kötü bizi yanlış yerlere götürür. Nur varsa kalbimizde ışık, hakkın ışığı, hakkın aşkı kaybolmayız. Doğru yolda devam ederiz. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretli verin. Abone olun, yorum yazın. Beğendiyseniz canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Nurla, ışıkla, aydınlıkla kalın. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.